Merhaba sevgili yengeç burçları. Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler Ocak ayında burcunuzda bir dolunay yaşandı. Bu dolunay sizleri biraz zorlamış yormuş olabilir. Şubat ayı daha rahat enerjiler içerisinde olacaksınız. Bu haberi vererek başlamak istiyorum. Ee, umarım keyifli huzurlu sağlıklı bir ay olur. Biliyorsunuz zaten e, geçtiğimiz ay Ocak ayı itibariyle hem Venüs'ün retro hareketi hem Merkür'ün retro hareketiyle beraber Ocak ayı bizleri ciddi anlamda sarstı. Şubat ayı e, Artık Venüs Retrosu bitmiş oluyor. Merkür Retrosu da Şubat ayının ilk haftasından itibaren tamamlanacak. Bu da enerjilerin biraz daha rahatlayacağı anlamına geliyor. Şubat ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi Şubat ayı gündemini baktığımız zaman hemen bir Şubat tarihinde kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek e, bu yeni ay sizin haritanızın 8 evinde etkili sevgili yengeç burçları özellikle gündeminizde parasal konular borçlar ortaklaşa meseleler e, olabilir burada sanki e, Eşiniz, partneriniz, ortağınızın gündemiyle alakalı bir takım konularla meşgulsünüz. Onların hayatındaki yeniliklerle meşgulsünüz. Belki yeni bir borç altına girdiniz. Belki borçlarınızı kapatıyorsunuz. Belki bir operasyon geçiriyorsunuz. Bir ameliyat gündeminiz var. Bunlarla alakalı kararlar ve fikirler olabilir. Aynı zamanda tabii ruhsal bir alandır 8. ev. Yani artık hayatınızda bir şeyleri değiştirip yeni bir bakış açısı kazanmaya çalışıyor olabilirsiniz bazı ruhsal mesajlar alıyor olabilirsiniz. Varsa ortaklaşa meseleler, miras, nafaka, tazminat, hak edişler gibi süreçleriniz bunlarla alakalı yeni gündemlerde yine bu yeni ay enerjisiyle beraber hemen Şubat ayı başlangıcında açığa çıkabilir. 4 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür retrosu bitiyor. Merkür tekrardan düz seyrine başlıyor olacak. Bu yine sizin 8. evinizde yani Merkür Retrosu esnasında parasal konularla alakalı sıkıntılar yaşadıysanız, geçmiş borçları ödemeye odaklandıysanız, şimdi artık burada yatırım yapabileceğiniz, yeni borçlar altına girebileceğiniz veya yeni kararlar alabileceğiniz gündemler söz konusu. Keza ameliyat tarihi almak gibi durumlar varsa yine Merkür Retro bitiminden itibaren almanızı tavsiye ederim. Zaten yeni ay enerjisiyle beraber sistem destekliyor olacaktır. 4 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu var. Yine 15 derece kova burcunda yine sizin 8. evinizde. Yani Şubat ayının ilk haftası özellikle kova burcu temalarının hakimiyetinde bir hafta olacak. Güneş-Satürn kavuşumuyla beraber burada sanki büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Büyük bir borcun altına giriyorsunuz sevgili yengeç burçları. Belki ev almak için kredi çekiyorsunuz. Belki borç alıyorsunuz. Belki özellikle babanızdan veya otorite figürlerinden bir destek görmek adına bir takım sorumluluklar altına giriyorsunuz. Burada sanki siz uzun vadeli bir yatırım yapıyorsunuz da bunun uzun süreç içerisinde mücadelesini vermek zorundaymışsınız gibi bir durum var. Aynı zamanda eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla alakalı önemli gündemler olabilir. İş değiştirebilir, yeni bir işe girebilir, bir borcu ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu Satürn'ün ve Güneş'in 8. evinizdeki etkisine baktığım zaman bazı korkularınızla, blokajlarınızla karşılaşabileceğinizi de gösteriyor. Yani eril enerjiniz, kendinizi ortaya koyabilmek, kendi varlığınızı sunabilmek adına. Belki de bir takım travmalarınız var. Bunları iyileştirmek için de aslında bir farkındalık oluşacaktır bu kavuşumla beraber. Kendi kendinizi baskıladığınız, kendi kendinizi bloke ettiğiniz alanlar sanki açığa çıkacak. Özellikle 2021 başlangıcından beri hangi alanda sıkıntı yaşıyorsanız bu alana bir ışık yanıyor sanki. Eğer görmeyi başarırsanız bu alanda çalışmalar yaparak bu durumu iyileştirebilirsiniz. Ancak bu iyileşme uzun vadede olacak gibi gözüküyor. 11 Şubat tarihinde merkür Plüto kavuşumu var sizin 7. evinizde meydana gelecek. Burada özellikle yalnız olan yengeç burçlarının hayatına çok güçlü bir ilişkinin girme potansiyeli olduğunu görüyorum. Ee, gerçekten e, çok güçlü, çok etkili, etkili konuşan, etkili bir iletişim tarzı olan bir insan hayatınıza gelebilir veya mevcut ilişkilerinizde muhatap olduğunuz kişilerin net ve kararlı tavırları, keskin konuşmaları, bir konuda artık e, kararsızlığa veya belirsizliğe izin vermeyen tutumlar, Ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Belki siz ilişkinizle alakalı net bir karar alacaksınız. Evlilik kararı almak, ortaklık kararı almak, bu birlikteliği sona erdirmek gibi. Ama siyah ve beyaz yani grilerin olmadığı bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kavuşum enerjisiyle beraber. Özellikle burada partnerinizin veya ortağınızın keskin konuşmaları, sert sözleri bazen manipülasyonları ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. 14 Şubat'ta Plüto ve Kuzey Ay Düğümü arasında güzel bir etkileşim olacak. Plüto biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda 7. evinizde. Ee, Kuzey Ay Düğümü ise Boğa Burcu'nda 27 derecelerde meydana gelecek bu etkileşim. Ee, sizin 11. eviniz ve 7. eviniz aksında. Burada özellikle sanki birçok yengeç burcu bu ay ilişkinin gidişatı aynı amaca bağlanıp bağlanmama Aynı ideali paylaşıp paylaşmama gibi konuları sorguluyor. Burada eğer yalnızsanız gerçekten aynı amaça bağlandığınızı hissettiğiniz, aynı payda da buluştuğunuzu hissettiğiniz, ilişkilere çekilme ihtimaliniz, böyle kişilerin karşınıza kadarsal olarak çıkma ihtimali çok yüksek. Bunun yanı sıra bir ortaklık, özellikle kariyer gelirlerinizi artırmak, umutlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek adına kurulabilecek bir ortaklık, anlaşma, teklif gündemleri de var. Bunlar çok kadersel gerçekleşecek gözüküyor sevgili yengeç burçları. Burada sanki birilerinin desteğiyle, birilerinin yönlendirmesiyle, birilerinin hayatınıza girmesiyle beraber hayatınız başka bir yöne doğru ivme kazanıyor gibi. 16 Şubat'ta Venüs Mars kavuşuyor 16 derece Oğlak Burcu'nda. Gördüğünüz gibi ikili ilişkiler ön planda. Menüs ve Mars enerjisi 7. ayda kavuştuğu zaman çok tutkulu bir durumdan bahsediyoruz. Burada özellikle karşınızda çok cesur, çok atak, çok tutkulu bir partner görebilirsiniz. Hala ilişkisi olanlar partnerinden her zamankinden farklı tavır ve tutumlar görebilir. Yeni bir ilişkiye başlayacak olanlar gerçekten sizin aklınızı başınızdan alacak büyüleyici bir bir özellikte insanı hayatınıza çekme ihtimaliniz var. Bunlar aşkla alakalı değilse şayet parasal anlamda maddi anlamda kurulacak bir ortaklık. Burada özellikle şans noktasında etkileşim düşünecek olursak gerçekten bu dönemde kuracağınız ortaklıklar, yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, birliktelikler, başlangıçlar her ne kadar... Ee, tabi burada e, retrolar henüz bitmiş olsa da çok güçlü kaldı ki 14 Şubat sonrasında sanki bu sene 14 Şubat sizin için oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları yorumlarda yazarsınız artık. Evet e, 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya kuzey ay düğümünün ve güney ay düğümünün kare yaptığını görüyoruz. Boğa Burcu'nda ve aynı zamanda Akrep Boğa Aslan hattında bir tekare görünüm var. Apexi ise Aslan Burcu'ndaki ay oluşturacak. Burada Aslan Burcu sizin haritanızın ikinci evini yönetiyor. Bunun yanı sıra Boğa Burcu 11. ev ve Akrep Burcu 5. ev. Burada şimdi parasal anlamda almış olduğunuz riskler varsa şayet burada bir kırılma yaşanabilir gözüküyor. Çok büyük riskler almamaya çalışın. Aşkla alakalı da sanki e, bu karşınıza çıkan kişi o kadar güçlü, o kadar etkileyici olabilir ki sizde bir değersizlik duygusu uyandırabilir gibi de e, ihtimal aklıma geliyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok etkileyici birisi olabilir ve sizin e, bir şekilde bilinçaltında e, ona layık olmadığınızı hissettiren durumlar size değersizlik hissini pompalayabilir. Yani o kadar mükemmel bir ilişkiye giriş yapıyorsunuz ki size kendini kötü hissettiriyor gibi bir durum var çelişkiler içerisinde. Bir hal. Burada aslında bu kırılmanın, bu sorgulamanın, sizin tekamülünüz açısından oldukça önemli olduğunu, gelişimin buradan olacağını gösteren etkileşimler mevcut. Belki de biraz hayata karşı bakış açınızı genişletmeniz gerekiyor, vizyonunuzu genişletmeniz gerekiyor. Bugüne kadar yaşadığınız ilişkiler, bugüne kadar gördüğünüz tutumlar sizi bir noktaya getirmemiş olabilir ya da bu noktaya getirmiş olabilir ama ilerlemeniz adına artık olayları farklı idrak etmeniz gerekecek. Dolayısıyla... Burada özgüven, özdeğer, parasal sıkıntılar alınacak risklerle alakalı bir tıkanıklık yaşanacaktır. Ancak buradan sıyrılıp güçlendikten sonra da gerçekten çok özgüvenli, kendinizi çok daha net ve doğru ifade eden bir noktaya erişeceksiniz. 17 Şubat tarihine geldiğimizde Jüpiter ve Uranüs arasında bir seksil açı oluşacak. Jüpiter 11 derece balık burcunda, Uranüs de 11 derece boğa burcunda bulunacak. Şimdi Jüpiter-Uranüs açısıyla beraber... Özellikle burada tabii baktığımızda sizi destekleyen bir görünümden bahsediyoruz. Yükselen burcunuzu güzel bir görünüm yapacak bu etkileşimler. 9. ev ve 11. ev. Burada yurt dışı ile alakalı, yurt dışına gitmek, işle alakalı yurt dışı bağlantılı bir projeye dahil olmak gibi gündemleriniz varsa şayet çok şanslı olacaksınız. Aynı zamanda dostlarla arkadaşlarla seyahate çıkmak, keyifli zamanlar geçirmek, fikir tartışmaları yapmak, sohbetler etmek, özellikle çok ulvi üst düzey sohbetlerden bahsediyorum. Burada gerçekten kafa açan muhabbetler olabilir ve sizin ufkunuzu genişletebilir. Aynı zamanda hukuksal konularda şans elde edeceğiniz, güzel haberler alacağınız gelişmeler olabilir. Veya uluslararası meseleler sosyal medya alanlarından kazanç elde etme imkanınızda yine bu etkiyle beraber söz konusu sürpriz bir etkileşim ve sanki çifte şans ve çifte fırsat hayatınıza getiriyor gibi. 18 Şubat'ta güneşte balık burcuna geçiyor. Burada önümüzdeki bir ay boyunca etkileşimler daha ziyade yurt dışı meseleleri, hukuksal konular, fikirleriniz... Biraz daha soyut anlamda düşündüğünüz inançlar, değerler, yargılarla alakalı gündemler olacak gibi. Ve ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 25 Şubat tarihinde Merkür-Uranüs etkileşimiyle beraber ayı kapatıyoruz. Burada özellikle tabii Merkür-Uranüs karesinde iletişimde bir takım tıkanıklıklar, aksaklıklar, ani tepkiler, ani reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Biz bu durumla muhatap olabildiğimiz gibi bazen de biz karşımızdaki insanlara böyle bir tutum sergileyebiliyoruz. Hal böyleyken iletişimde biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir. Alacağımız haberler bizi biraz e, sarsabilir. E, bunun yanı sıra baktığımızda e, seyahatlerle alakalı gündemleriniz varsa, arkadaşlıklarla alakalı e, bir takım yanlış anlaşılmalar veya çatışmalar ortaya çıkabilir. Burada bir takım kopuşlar, fikirsel uyuşmazlıklar da ortaya çıkabilir ama bunlar birkaç günlük etkileşimler olacaktır. Çok fazla takılmayın derim sevgili yengeç burçları. Oldukça şanslı bir ay olacak sizin adınıza. Daha da güzel olsun dilerim. Yorumlarınızı paylaşın lütfen. Ocak ayında neler yaşadınız? bunun yanı sıra abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @o_bikuza söylece hesabı veya evrenselakademi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.